Kayıtta. Kayıtta mısın? Ben orada atlarken de çektim mi? Yok. Evet arkadaşlar şu an neredeyiz? Evet arkadaşlar. İskelede video çekmiştim en son. Başında video çekmiştim. Şu anda en önündeyiz yani ucundayız Göl'deyiz, iskelenin. Göldeyiz göl. tarafındayız Sapancili. şöyle. Sapanca arkadaşlar. Şurada otlar var. Annem burada bana en son yılanların olduğu soruyordu kesin arkadaşlar yani kesinlikle bence yılan vardır burada ben aslında biraz korkuyorum en üst olduğundan dolayı bir de bu, bu tahtalar ve bu tahtalar arkadaşlar dur bir çok, dakika 5 çok... saniye var selamını çak. hayır baba kısa vidyordum.